Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte TCL 10 Plus'ı kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi bu marka aslında bir ekran üreticisi ve dünyada özellikle televizyonlarında bilinen bir marka ki yakında televizyonları da Türkiye pazarında satışa sunulacak. Biz TCL'in daha önce iki farklı modelini kanalımızda incelemiştik. Videonun içinde farklı yerlerde onların da linkini koyacağım. Onları da isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi gelin bakalım bu TCL 10 Plus'ın kutusunda neler var? Şöyle her zaman olduğu gibi birazcık yanından göstereyim. Güzel bir tasarım burada var. Burada da var. Bilkom güvencesiyle dağıtılıyor Türkiye'de. Onun da etiketini buraya koymuşlar arkadaşlar. Yan tarafa birazcık geçelim. 6.47 inçlik Full HD Plus ekran diyor. Amoled bir ekran olduğu söyleniyor. HDR 10 desteği sunuyor bu ekranımız. 48 megapiksellik ana kameramız olan dörtlü bir kamera var. Birden fazla Bluetooth cihaza bağlanabiliyor. Ve 4500 miliamperlikte pilimizin olduğunu söyleyelim. Şöyle biraz daha bakalım şuradan arka tarafından açalım. İki tane böyle etiketimiz var. Şunları bir keselim. Şimdi jelatinimizi çıkartalım. Evet, TCL 10 Plus'u kutusundan çıkarmış olduk. Şimdi açıyoruz kutumuzu. Çıkmıyor kutumuz. Biraz sıkı bir kutu var arkadaşlar. Zorlanıyoruz açmakta ama açacağız. Evet. Şu anda açtık ve bir yine hemen bir açar açmaz daha şöyle bir kağıt çıktı buradan. Bilkon güvencesiyle diyor. Şöyle göstermiş olalım. Bunu kenara kaldıralım. Sim kart iğnemizin olduğu bir kutumuz var. Kut Kutunun içinde ne var bakalım. Kılıf olursa çok sevinirim. Evet, açıyoruz kutumuzu. Evet. Şeffaf yumuşak bir kılıf. Gördüğünüz gibi. Kullanım kılavuzu vesaire. Şunlar bunlar. Güvenlik bilgileri falan filan. Bu kılıf bir kenarda dursun. Kutbu kağıtları içine atalım ve Display Gridness yazan, TCL 10 Plus üzerinde yazan telefonumuz da burada. Çıkartalım bakalım. Şöyle. Dijeletinimizi daha var onda böyle parçaladık resmen. Güzelce çıkarsak daha iyi olurdu. Neyse. Hemen telefonu göstereyim. Yani Huawei telefonlarına çok benzettim ben tasarım. Çok ince ve çok hafif bu arada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Arka tarafta bu dörtlü kamera dizilimi var yine. Bunu çok beğenen de var. Beğenmeyen de var. Ben çok beğenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Böyle sıralı bir şekilde dizilmiş kameralar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. E, bu ala Bildiğiniz Mate serisine çok benziyor. Şu kaviste ekranlar var. Hem sağında hem solunda. Burada görüyorsunuz açma-kapama tuşumuz ve ses açma-kapama tuşumuz mevcut. Burada da bir başka düğmemiz daha var. Bakacağız onun ne olduğunu. Üst tarafta 3.5 milimetre kulaklık çıkışımız mevcut arkadaşlar. Şu anda görüyoruz. Alt kısımda tip C bağlantımız var. Ve hoparlör çıkışımız da burada. Sim kart yuvamız da yine burada. Hatta bu sim kart yuvasına bir bakalım ya. E, dual sim kart desteği var dediler. Bakalım ne kadar var ne kadar yok. Çıkartalım. ops düştü. Şu anda... Sim kartımızı görüyoruz. Sim kart yuvamızı sim 1 diyor çevirelim burada da 2 diyor sim 2 diyor güzel bu şekilde bir sim kart yuvamız var takalım tekrar yerini bu arada cihazımızı açalım şimdi cihaz açılırken ben de birazcık bu ürünün teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere şöyle basalım düğümüze evet şu an açıldı yan tuş bu arada açma tuşuymuş. 6.47 inçlik AMOLED bir ekranımız var. 1080'e 2340 piksel Snapdragon 665 işlemci kullanılıyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanımız var. 3.5 mm kulaklık çıkışı, 48 e, artı 8 ultra geniş 8 2 makro ve 2 alan derinliği olmak üzere dörtlü bir kameramız bizleri karşılıyor. Bu kam ana kameramız bu şekilde biliniyor ve bu ana kamera 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Damla çentik şeklinde hemen şöyle görüyorsunuz. Bir ön kameramız mevcut. Bu ön kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksel. O da 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Android 10 işletim sistemi TCL UI bizi karşılıyor. Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, USB Tip-C bağlantısı, Dual SIM desteği ve ekrandan parmak izi okuma gibi özellikler olduğunu söyleyelim. 4500 miliamperlik bir pilimiz var. Bu arada bir telefonumuz da açıldı. Ve ürünün fiyatı ise 3900 TL. Bu fiyatla ilgili birazdan bir yorum yapacağım arkadaşlar. Başlayalım diyelim. Mobil bağlanmayacağız çünkü öyle bir ihtiyacımız yok. Çevirin dışı kuralım biz bunu. Devam diyelim. Sonraki Diğer diyoruz. Devam. Kabul ediyoruz. Bunu da atla dememiz gerekiyor. Yüz tanıma da varmış cihazın üzerinde. İleri, ileri ve son dedik. Şu anda telefonumuzun sesini duydunuz ve kurulum gerçekleşti. İzin verelim, izin verelim, izin verelim, izin verelim. Ama çok da izin istedi. İşte telefonumuzu kurduk arkadaşlar. Böyle güzel bir arayüz bizlere karşı. söyleyeyim Huawei telefonuna çok benziyor. Hem sağda hem solda kavisli bir bağlantı, bölüm tasarımımız var. Bu tuş ne şöyle bunu merak ettim ben. Evet bu akıllı anahtar tuşuymuş. Yani akıllı asistanı açıyor. Bu ekranın önden baktığımızda solda gördüğümüz tuşumuz sanal asistan tuşunu aktif hale getiriyormuş. Onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu ürün bir kenarda dursun. Ben biraz daha farklı kutuyu çeklerine bakmak istiyorum. Burada ne var? Bir tip C bağlantı kablomuz var. Şöyle göstermiş olalım. Şunu açalım şöyle. Görüyorsunuz şu anda ekranda. Bunu yerine koyalım şimdilik kullanmayacağız test tarafında bize lazım olacak burada da adaptörümüz vardır diye tahmin ediyorum ama kulaklık çıkmıyor evet kulaklık yok Şöyle bir adaptörümüz var küçük şirin USB adaptörümüz Bu ürün kutusundan arkadaşlar kulaklık çıkmıyor bazen soruyorsunuz bazı Xiaomi ürünlerinde de bu durum böyle biliyorsunuz onlarda da kulaklık çıkmıyor bu üründe de kulaklık çıkmadı, en azından bize gönderilen süründe bir kulaklık yok. Ama kılıf var. Kılıfı da takalım hatta isterseniz. Şöyle bir takmış olalım. Şu ben hiç böyle kullanıyorum arkadaşlar. Size de böyle kullanmanızı öneririm. Evet, birazcık estetiğini bozuyor bu tarz kılıflar. Ama hani düştüğü zaman filan telefonunuzu koruyor. Artık telefonlarda pahalı cihazlar haline geldi. Şöyle bir kameramızı bir açalım isterseniz. Kameramızı da açtık. Geniş açıyı da gösteriyor şu anda. Gördüğünüz gibi bir de normal açımız var. 2x 1x Tabii Zoom var ama zoom dijital oluyor bir süre sonra. Bir titreme var şu anda bu arada ekranda. Zoom yaparken titriyor. Diğer modları da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şekilde. Ön tarafımıza bir bakalım. Ve ön kameramıza. Ön kamerada geçelim isterseniz. Şöyle yaptık. Şu anda beni göreceksiniz. Evet. Burada da farklı modlar var. Portre var. Video var. Bu şekilde bunu kullanarak cihazı kullanmış oluyoruz. Tabi detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Diğer telefonlara yaptığımız gibi. TCL'in en önemli iddialı olduğu taraflarından bir tanesi ekran üreticisi olması. Display yani ekran üretiyor kendisi. Televizyon vesaire ve telefonlarda kullanılan ekranı üretiyorlar. Dünyanın önemli üreticilerinden bir tanesi Detaylı bir inceleme gelecek. O detaylı incelemeden önce şunu söylemekte fayda var. Fiyatı 3900 TL olarak açıklandı. Snapdragon 665 kullanan bir cihaza göre fiyatın biraz yüksek olduğunu söyleyelim. Bir indirim gelebilir mi? Bence ge gelebilir veya gelmeli onu da söyleyeyim. Ama detaylı bir inceleme gelecek. O gün gelene kadar kafanızda takılan sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.